Herkese merhabalar. Bugün aracımıza çeki demiri uygulamasını yapmak için ay er mühendisliğe geldik. Konu hakkında bize bilgi vermesi için Emre Bey yanımızda kısa bir konu hakkında bilgilerini bekliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Gökhan Bey. Aracımız Şarke marka. Aracımıza Aragon marka çeki demiri uyguladık. Gökhan Bey de sağ olsun bizi internet ortamından bulmuş. Zaten biliyorsunuz 22 yıllık bir firma olarak Üçer Otogaz adı altında LPG sektöründeydik. Artık çeki demiri işi de yapıyoruz, e, gerekli taleplere karşı, taleplere karşılık vermek için, müşterimize yardımcı olmak için evet. buradayız. Bu aracımızda da Aragon marka tercih ettik. E, farklı birkaç marka daha var ama bu aracımızda Aragon markanın çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacağını düşünerek Aragon tercih ettik. E, Gökhan abinin de tavsiyesiyle, e, te, şeye daha doğrusu e, isteğiyle doğrusu e, Çeki demirimizin montajını yaptık, tamamladık. E, şu an için aracımızın sadece bir TSE işlemi kaldı. Aracımızı birazdan da TSE'ye gidip onu yeni aldıktan sonra aracımızı artık e, çekidemirini trafikte gönül rahatlığıyla kullanacak. E, buradan da tekrardan e, Gökhan abi teşekkür ediyorum. E, bizi tercih ettiğinden dolayı. Gökhan abi de sabahtan beri bizdeydi. E, sohbet muhabbeti çok hoş. E, gerçekten çok e, Gökhan Bey kazandığımız için de buradan ayriyetten teşekkür ediyorum. E, bizle beraber de işçilik gerek olsun, e, gerek uygulama olsun Bizzat kendi de takip etti, aracına da hassas bir e, müşterimiz aynı zamanda. Bizi de tercih ettiği için tekrardan buradan teşekkür ediyorum. E, Gökhan abiye de buradan aslında e, birkaç bir şey sormak istiyorum. Hani gerek işçilik olsun gerek ilgi alakamızla alakalı birkaç bir şey daha söylersen bizi mutlu edersen abi. Şimdi e, konuyla ilgili araştırmalarımda e, bu uygulamayı en iyi yapacak e, firma olarak e, ben 3er mühendisliği tercih ettim. Teşekkürler tekrardan. E, kendimle geldim burada e, sağ olun çok güzel bir karşılama yaptınız. Ee, uygulamayı gördüm, yapılan işçiliği gördüm. Ee, gayet de güzel, hoş bir işçilik var. Eliminizden ee, geldiğiniz için en en çok için teşekkür ediyorum. Için. Rica ederiz. Ee, üçer mühendislik e, Kadusan Sanayi Sesinde, e, Anadolu yakasında e, mutlaka tercih edebilirsiniz. E, güzel bir karşılama, güzel bir işçilik. Uygulamayı beğendim. E, fiyat konusunda da gayet makul ee, yapıyoruz. güzel bir fiyatları da var. Ben teşekkür ediyorum. Biz de tekrardan Gökhan Bey'e teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiği için. Bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Evet.